içerisinde bir de sorumluluklar var. Evet. Her bireyin kendisine ait bir sorumluluğu var. Fakat özellikle biz kadınlar bu fedakarlık Hı -hı. noktasında herkesin sorumluluğunu alıp Hı -hı. Evet. her şeyi biz yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu kontrol kontrolcü olmaktan kaynaklanıyor. Hı -hı. Yani her şeyi kontrolümüz altında olmasını istiyoruz. Halbuki biraz e, rahat bıraksak o ki e, aile kurumu Hı -hı. Tek kişiden oluşmuyor. Eş var, çocuklar var. Zamanla bu iş bölümü oturtulabilir. Şimdi o çok güzel bir nokta. Hı hı. Şimdi diyelim ki e, evliyiz. Atıyorum 5-10 senelik evliyiz. Evet. Ama bir kadın bu sorumluluğunu, herkesin sorumluluğunu almış ve bu şekilde evet. devam ettiriyor. Evet. Fakat artık bir çöküş içinde kadın. Hı hı. Ve bu sorumlulukları... Kendini fark etmeye başladıkça bu sorumlulukları artık bireylere vermesi gerektiğini evet. de farkına varıyor. Evet. Peki bunu nasıl yapsın? Bu noktada evet. ne yapmalı kadın? Bu noktada ne yapmalı? E, i̇letişim hı hı. kurulacak. Yine iletişim. E, zaten haftada bir gün, hı hı. belirli saatte, yemek saatinden sonra gene böyle bir aile toplantıları yapılmalı. Hı hı. Burada istek ve ihtiyaçlar hı hı. masaya Yatırılıp bunlar karşılanması gerekiyor diye söz açılmalı. Hı hı. Ben yetişemiyorum. Gene ben dilini kullanarak, kimseyi hı. suçlamadan, sen böyle yaptığında ben kendime ayıramadım, işte ben kendimi yaşayamıyorum gibi şikayetler etmeden, hı. karşımızdaki kendi hislerimizi anlatarak, bu, bu konularda, bu konularda ben yoruluyorum, yardıma ihtiyacım var, siz benim ailemsiniz, en yakın sizi buluyorum. O yüzden şunları şunları, en yatkın olanlara bölüştürürse herkes zaten kendi işini evde yapmaya çalışırsa e, sorun kalacağını düşünüyorum.